Nigger a Arab kanalına hepiniz hoş geldiniz <Gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoşgeldiniz. Keza Rap adlı bir kanal açtık ve amacımız şu. O haftaki rap müzikleri değerlendirmek ve insanlara neden rapi dinlemeleri gerektiği hakkında fikirler vermek. İlk amacımız bu. Bizim rap müzik yapan insanların şarkılarında beğenmediğimiz noktaları. Hepimiz rap müziği bilen insanlar, rap müziği bilmeyen insanlar da aynı şekilde beraber bir kontak kurup bu insanlara ulaşmak. Rap müzik aşırı bir popüler kültür olma yolunda ilerliyor. Amacımız da bu olmaması. Kalıcı bir kültür olarak durmasını istiyoruz. O hafta hangi müzik çıktıysa eksikliklerin neler, fazlalıkları neler, yetenekler keşfedeceğiz. İlk başta nedenle. Şimdi tecrübe denilen bir durum var. Tecrübe bir insanın yediği kazıklardan sonra kaptığı bir davranış biçimidir. Ve bundan sonra sana tecrübeli derler. Çünkü o kazığı sen bir kere yemişsindir. Ve rap müziğin amacında bundan öncekilerde durum şuydu. Bir insan tecrübe kazanırdı. Hani sen bu tecrübeyi kazanırken o kadar kazıkları yeme diye sana anlatmak amacıyla oluşan bir müzik türüydü rap müzik. Ondan sonra tabii ki de müzik dediğimiz gibi popüler olmaya başladı. Artık insanları eğlendirmeye başladı ya da hani etraftaki eğlendirecek şeyleri anlatmaya başladı mesela rap müzik. Eskisi gibi değil. Ben şöyle söyleyeyim 9 yıldır 10 yıldır yok ya ben daha fazla kaç şu an 19'dayız, On... yani yaklaşık bir 13-14 yıldır yok tamamda 12. 12 yıldır tamam. Ben 12 yıldır rap müzik dinliyorum. Benim MP3 çalarım vardı abi küçükken. Bu MP3 çaların içinde de ya o zamanlar hani bilirsiniz herkesin bir MP3 çaları vardı, çikolaklarda onları takardık. Full Ferudun Düz Aş dinliyordum, Raffetel er Roman dinliyordum. Bunu ben kendim fark etmedim, rap müziğe doğru ilerlemeye başladım. Bunun nedenini söyleyeyim abi. Abim benim bu dinlediğim MP3 çaların klasör, klasörün içine Cezanın Metcezir Atlı şarkısını atıyor. Bundan sonra sonra ben Metcizir'i dinleye diye cezanın diğer şarkılarını araştırmaya başlıyorum dj akman giriyor işin içine dj akman Emre serkan krezius yeteri keli madde diyor. bunlar giriyor abi Abim bana neden cezanın Mekcezir şarkısını dinletiyor? Her şeyi anlatıyor ya. Her şeyi anlatıyor. Bana aşılatmak istediği düşünce de şu. Düşünceli insan ol. Bu şekilde ilerle tarzında bir düşünce vardı. Ve şimdi size sorayım. Sizin kardeşleriniz var. Nek aynı şekilde seninle. Hayin Kepçe. Mesela sana soralım abi. Senin kardeşin Feridun Düzaş dinliyor. Rafet roman dinliyor. Sen kardeşinin dinlediği dosyaların içine böyle Soprano'dan Mary Jane Mary Jane Mary Jane'i atar mısın abi? Sen bundan sonra rap müzik dinleder misin? Tabii ki. Mesela sebebin Sebep ne? O bir müzikte kalite yok hiçbir şey yok. Merceğin kalite yok mu? Yani tam kalite çok kalite <gülüyor> ama kötü. Yani anlamı kötü, kardeşinin bir şeye yaklaşmasından korkarsın yani değil mi? Sadece Mary Jane diye örnek gösteriyorum, hani millet şey zannetmesin, bu adama düşman mı diye. Hayır bak, ben dışarıdan bir görüş olarak söylüyorum. Ona da desen ki, ya bak burada uyuşturucu anlatıyor ama olay öyle değil, uyuşturucu aslında bok gibi bir şey. Ama şarkı dinle, ama şarkı güzel. Ben sen dinlerim. Hatta şöyle söyleyeyim, ben Mary Jane şarkısını ezbereyim. Oyun oynarken, yolda giderken ben Mary Jane'i dinlerim. Ben zaten gerizekalı bir insan değilim ki, ben uyuşturucunun ne kadar boktan mehal olduğunu biliyorum. Ben ben bunu anlayabilirim ama benim düşünceme göre küçük çocukların pek bu ilgisini çekmeyebilir şimdi rap müzik özellikle yani Çukur'da çalmaya, taşma salak yerlerde rap müzik çaldığından beri diyeyim. Arkadaşlık kurmak amacıyla yapıyor. Ya arkadaşlık kurmak için rap müzik dinlenir mi lan? Arkadaşlıktan kolay bir şey var mı? Bak ben size şöyle anlatayım. Daha geçen hafta ben vizelerime girdim. İki tane arkadaş. Yaşları da bir 30'a yakın. 15 yıldır arkadaşlar. Dedim ki ya bu arkadaşlığınız nasıl başladı? Bunlar dedi biz dedi kavga edeceğiz. 10 kişi burada 10 kişi burada. Bizim olan mınçıkayı sallıyor. Tam sallarken mınçıka kendisini çarpıyor. Kavganın ortasında bayılıyor. Ve karşı taraf hastaneye Götürüyor. ve burada arkadaşlıkları başlıyor sen arkadaşlık için rap müzik dinleme onu ruhuna hoş geliyorsa o şekilde dinle konuyu da da şu anki durum 2003'te 2002'de olsa ben o yaşta olsam ve rap müzik şu anki hali olsa dinlesem ve benim abim görsem bak beni öyle bir döver beni duvardan duvara vurur kafamı kırar lan. konumuz şu joker ve emo konusunu anlatacağız şimdi joker eee ismini vermeyeceğim. Belki videonun başlığında yazacak arkadaşımızın ismi ama böyle durumlarda isminin geçmesini istemiyorum. E, vefat eden bir arkadaşımızın hakkında olmayan bir cümle yazıyor. Tweet atıyor. Ondan sonra herkes oyunu çektikten sonra Joker ya açıkçası hani bir şeylerler, derler ya Sıçtın sıvadın. Joker sıvamaya geçiyor. Ondan sonra kötü, daha da kötü laflar ediyor. Kesinlikle hiçbir şekilde mantığı olmayan bir laflar ediyor. Joker bu böyle kötü lafı ettikten sonra Twitter'dan lafı ettikten sonra haklı olarak MOB grubunun başında olan tepki bu işe kesinlikle altını çiziyorum haklı olarak bir tepki gösteriyor. Ha yani gösteriş biçimi kavg insanlarda yapılacak bir şeyi bırakmazsın. En son raddeye o varır. Özellikle kırmızı çizgisi vardır. Ve sen kırmızı çizgisini geçtikten sonra o insan artık yapacak şeyleri diliyle çözmemeye başlar. Haklı olarak işler farklı boyutlara gitmeye başladı. Emo üstüne geldi Joker'in ve Joker. Ee, ve Emo gibi açıkçası yani doğru düşünen insanlar Joker'in üstüne geldi ve Joker müziği bıraktı. 4 ay 5 ay. Müziği bıraktı. Ondan sonra yani hepimizin artık bildiği üzere ya bir rapçi ya çok aşırı bir iradeye sahip hisse rap müziği bırakamaz. Yani öyle bir durumdur rap müzik. Bir şekilde tutarsın abi, Ucu, işin ucundan tutarsın. Joker geri döndü ve meriçini dis olarak Bilekşek adında yapıyor. Çok güzel bir diss atıyor, çok kaliteli. Ardından bir fark etmez ad altında bir şarkı yapıyor. Fark etmez şarkısı zaten dinledikçe dinleyesin gibi. Daha Joker'a bir destek çıkan ben daha hiç görmedim. Hepsi Joker'in karşısında duruyor şu an. Diğerleri de Moby. Moby'nin fark etmez ad altında bir tepki şarkı çıkarıyor ama yani ne diyorsun <gülüyor> gerçekten iyi değil yani rap rap müziğe yakışmayacak bir diss diyeyim tamam mı yani şarkı güzeldir kalitesi güzeldir mixi master harikadır ama diss mevzusuna yakışmayacak şeyler yani altına açıklamalar falan yazmış kendi e, soktuğu lafların açıklamalarını yazmış kb <gülüyor> sen boş ver sen emobinin içinde <gülüyor> gerçekten sen emobinin içinde emob ile beraber güzel şarkılar yapmaya devam et motive Mükemmel bir şarkı yap ya abi trash trash falan sözler aktı ya abi muhteşem ya bak Joker'in karşısında duracaksan o şekilde o şarkıyla duracaksın fark ederle dalga geçerek değil ciddi tehdit ederek üç tane bursun boyarak o da biraz ağır olmuş tabii ki de ama öyle çıkacaksın Joker'in karşısına çıktın mı Çıkman lazım şahsen ben çok beğendim videonun başında da söylemiştim ben de sen yani çok büyüktü oraları kes çünkü arkadaşlar biraz giydirdim biz bundan 7-8 sene öncesine kadar da müzik yapıyorduk rapin bir yetenek olduğunu düşünüyorum abi biz yapamadık yani biz <gülüyor> uygun olmadı bizimki yani gitmedi abi tamam mı biz de açıkçası çok fazla da üstüne de düşmedik yani hepimizin bir üniversitede derdi oldu hepimizin bir ailevi derdi oldu ve biz 7-8 sene önceden bahsediyoruz o zaman şu an dinlediğiniz youtuberlar bilmem Enes Baturlar, Orkun Işıtmaklar bile yok o zamanlar <gülüyor> Orkun Işıtmaklar biz attık yani bu Youtube'a şarkı attık. Benim harabeyi biliyorsun abi. Evet. Elektrik. Bak abi. Aklını Kehliyem, gerçekten elektrik şarkı hatırlıyorum. Ve yine şarkı yaptım. Şimdi canım arkadaşım Neka'yı yanıma alacağım. Neden alacağım? Benimle bu yolu baş koymuş bir insan. Oramış. Herkes şöyle alıyor lan, biz de alalım lan böyle. Bak, böyle yapacağım Neka yanımda olacak. Tamam mı? Tamam mı? Ben yukadamıyorum. Geçim. Katranışta değilsin şu an. Birazdan <gülüyor> <tamıyoruz>. Ben döneyim. <gülüyor> Kardeşim hoş geldin. Kardeşim hoş Nasılsın? Ee, Biz neden yapamadık? Dekar. Biz... Niye ezel gibi Ankara'nın sokaklarını <gülüyor> değil de Konya'nın sokaklarını anlatamaz. Birçok neden var. Nedenin birilerinin destek e, çık, çıkılmaması daha doğrusu. E, bence ya, sen ama bir yetenek olayı yok diye. Bence senin yetenek var, bizde yetenek var ama tamamen destek olayı yani. Bu işin tamamen paranın gücü adına. Abi adamın piyasası belli. Bizim piyasamız belli. Biz sadece Konya çevresinde yapıyorduk. Burayı. Ben çok fazla bir yere gire, gidemedik. Anam bana Ankara gibi bir yerde yapıyor. Başkent. Biz... Konya demişken Bossi'nin muhteşem bir albümü çıktı. Bosi. Muhteşem bir albümü çıktı. kesinlikle burada göstereceğiz. Bossi'nin albümünde. Muhteşem. Çok güzel. Şimdi kanka peki sana şöyle söyleyeyim. Joker ve Emobi arasında bir mevzu çıktı. Kavga çıktı. Ee, en sonunda Emobi gidiyor Eskişehir'e bu e, sahne vermeye tamam mı? Joker bunların sahne verdiği yerin 400 metre ilerisindeki Mado'da konum atıyor. Duyduğum şeyleri söylüyorum. Kesinlikle yanlış olabilir. Bilmiyorum. 2 saat sonrasında bunlar bir araya geliyorlar. Gerçekten oradaki olan bir kişi söyledi bana. Medeni insan gibi konum anlaşmışlar. Özür dileme mevzuları çıktı. Joker dedi ki özür dilemedik. de videoları sildi. O anki attığı fotoğrafları. Joker'de o anki attığı konumu sildi falan. Konu orada o gece elinde kapandı. İnşallah bu konu sürecekse de altını çiziyorum. Hiçbir güzel kardeşimizin adıyla değil. Müzikle Çözülür istiyorum çünkü bize de iş çıkar abi. Bize de iş çıkar. <gülüyor> Anladın mı biz de ekmelimizi yiyoruz. Sagopa ve kolera kavgasını izledim mi? Kanka kanki <gülüyor> ben şimdi hani izlediniz. Ya hafta öncesinde sen ayırsın. Açım şöyle bir şey kanka anladım ben Sagopa ve Kolera'yı çok sevmiyorum biliyorsun yani. Çok fazla ilgim çekmiyorum, ben ceza çekiyorum. Şimdi ben burada kimseyi kandırmayayım. Sagopa kolerayı çok sevmiyorum abi yani. Kolera video çekiyor, sinir çekiyor. Evet. Sagopa diyor benim diyor belimi kırdı diyor. Beni dövdü, beni hastanelik etti deyip e, rapor falan gösteriyor. Ne kadar, ben raporu görmedim şahsen. sadece uzaktan gösteriyor raporu olduğunu. Ondan sonra Sagopa da diyor ki yani ben böyle bir şey yapmadım diyor. O da öyle bir açıklama yapıyor ama kadına saldırı varsa bu çok kötü bir şey. Ha, tabii kadına hiçbir zaman el kalkmaz. Bunu... Bence koler konuda eğer ee Dediğim gibi kendini haklı siliyorsa Uzaktan bir belge göstermez Rap'in nasıl olduğunu biliyorsun dışarıda ve evet, sivil hayatta Rapin nasıl bir etkisi olduğunu Yani rapçiler genelde nasıl insan olduklarını biliyorsun yani, O tür insan olacağını düşünmüyorum Koler aram sadece bence bir yalanı Tamamen Sako'yu karalamak için yaptığı bir eylem Şimdi umarım öyledir desem de bir garip olacak Ama yani inşallah bir kadına şiddet yoktur Yani anıl yani. An piyancı yedi kişi yedi Hatta bu hafta görmüşsün yani. Ne düşünüyorsun kanka bu konuda Ya şimdi şöyle bir şey kanka anıl piyancı normalde çok liste yapan bir insanı biliyorsun evet. genelde eee redle şarkılar yapıp nasıl video çektiğini biliyorsun onu piyazda. Ya yani ben onun perinin tamamen pirin yaptığını anlamıyorum. Ben gene çok fazla piyasa erişmesi yaptığını düşünüyorum. Çok, sen çok adil bir insansın. atmadı lan adam öyle 7 7 atmadı tane sonra. Bunu söz abi yap bunu. Bilmiyordum da. İyi bir adamın suçsuzluğunu sürekli kırıyorum. 30 tane özür diliyorum. Gördük sonra. İçine geleceğim yakın ben. Rap'te küfür olsun mu, olmasın mı? Mesela sen ne düşünüyorsun kanka? Yani bence rapte küfür olması gerekiyor. Rap hani rap küfürsüz düşünemiyorum yani. Ben genelde hep yaptığımda hep küfürlü olarak yapıyorum. Bunun gerçeği olarak söyleyeyim. Ya küfürsüz rap bence olmaz ya. Senin kardeşin dinlesen onu. Ya şimdi bunu empat yaparak düşündüğümde yani empati yapamıyorum şimdi. Kardeşin <gülüyor> dinlese olmaz yani abi. Ama <gülüyor> küfürsüz olmaz Metin'cim biliyorsun. Olmaz. Tarihimizde bizim coğrafyamızda küfür aşırı derecede bir e, soğuk bir algısı var. Bu da dinimizden kaynaklı olarak ve hani geleneğimizden, göreneğimizden kaynaklı bir durum. Fakat ya küfür bizde bu kadar kötü göründüğü için kanka insanları kırmamız sadece küfürlü oluyor. Bu boyuta ulaştı. Hayatımızın içinde olsa da. Bunun iyisini kötüsünü fark etsek. Yani sence nasıl olur? Yani şimdi şöyle bir şey yani küfür normal kişisel olarak yaptığımız daha kötü bir şey. Ben sadece rapin içinde küfürün olması gerektiğini söylüyorum. Yani bunun iyi bir şey olduğundan ben söylemiyorum. Sadece rap konusunda küfürün iyi bir şey olduğunda hani böyle e, lanse etmek istemiyorum burada ama yani hepsini küfür düşünmediğini söylüyorum. Diğer evet. türkü besef olarak küfürün hiçbir zaman iyi bir yani yok yani. Yabancılarda mesela bu durum öyle değil tamam mı? Yabancılarda. <gülüyor> Millet alıngan durum değil. Ya yabancı özentimsin, onların tarihini biliyoruz şöyle böyle. Tarihini bilmiyoruz aslında. Yani bence tarihi araştırmamız gerekiyor. İngilizlerin tarihini araştırdığımız zaman ne kadar kalitesiz insan olduklarını görebiliyoruz. Ama tutup da Kanuni'nin Rodos savaşındaki düşmanlarımızın mesela genelde düşmanlarımızın tarihlerini bize anlatmazlar. Çünkü iyi yönleri de vardır. Gözümüz de kör değil, yani kötü yönleri de tabii ki de çok aşırı fazla vardır. Düşman olan kadınlar Osmanlı'ya biz bu geri vereceğimize biz biz de ölürüz diyorlar. Yaptıkları sence mert bir durum değil mi kanka? Yani, tabii ki. Demek istediğim araştırmamız lazım. Tabi dediği kesme cevap versene. şimdi. <gülüyor> ne diyeyim galiba hiç sonra iyi bir yönünü anlatmadılar. Ben mesela bunu ilk defa duydum hayatımda önce. O da tarih dersine girdim ama genelde hiç girmezdim ama işte. ama yani güzel bir şey bence. İlk defa duydum ya. Bu konuda seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Benim hayatımda attın teşekkür ederim. <gülüyor> Düşmanlarımızın tarihlerini de araştıracağız ki. Kötü yönlerini de bileceğiz. iyi yönlerini de bileceğiz ama en önemlisi altını çizdiğim nokta şu. Araştırmamız gerekir. Küfrün öyle bir ince çizgisini bilmemiz lazım ki böyle adi zübbeler gibi uçağa bir saat rotar yapıp karşıdaki masum insana sokak süprüntüsü demeyeceğimizi öğrenmemiz lazım. Bunu söyleyen insana da ''Seni a*****'ı da diyebilmemiz lazım. Bey biter, saki kalır. Her renk sola baki kalır. Diploma cahilliği alsa da, hamurunda eşeklik varsa baki kalır.'' Efsaniye abi. Nasıl? Geçtiğimiz günlerde masaka ve Diablo birbiriyle disleşirken masaka Diablo'nun da kendisi olduğunu gösterdi. Maskeyi çıkardığında herkes Diablo'nun da aslında masaka olduğunu gördü. Bu şekilde kimin kendisine destek verip kimin kendisine destek vermediğini gören masaka bence diz tarihine mükemmel bir şekilde adını yazdırdı. Fatar çünkü yoktur oturuyor. Kıyasanız ah, parayı bul koşturup. Rap'im var bir coşumu, süper geçer dostumu. İsmim bir ve Diablo. Masaka ben hangi. <gülüyor> Ve bazı insanlar da diyorlar ki, öh oh, diyorlar, birbiriyle danışıklı dövüşlüklü yapıyor diyorlar. Kestir ya, lan oradan! Masak abimle ne biçim lan sen? <gülüyor> Hiç de ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum bak, yalanı bırakıyorum. <gülüyor> kesinlikle değil abi danıştıklı dövüş <gülüyor> koskoca da maslaka lan bu Tutup da danıştıklı dövüş mü yapacak tamam. bence Sen ne düşündün? İyide vallahi sikerle <gülüyor> Oğlum <gülüyor> <gülüyor> Maslaka <gülüyor> mükemmel bir insan ya ben maslaka'yı seviyorum abi. Yani biz ondan onu ideal alıyoruz ama Gelir tırar abi direk <gülüyor> Tamam tamam şey ya? yam, tam, tam, tam. Yok, tamam Tam oraya girmiyorum Kardeşim <gülüyor> eline, koluna, yüreğine, diline sağlık pek konuşturmamış olabilirim. Bu benim suçum. Yok yok, estağfurullah öyle bir şey olmaz. Ya senin var ya. Öyle bir şey olamaz. Sen var ya. Ölemez kardeşimin böyle bir şey olmaz. Sen var ya. Tamam hadi. Nereye evet. bakıyorsun Hangi kameraya? Bir tane. O... Hangisi? Senat ha, dur. 2-3 tane kamera var. Ağırsa bana böyle bakalım. Şuna bak. bak. Neyse ya onu boş ver. Şuna bak şuna. Karakteri Kardeşim görüşürüz. Kardeşim, i̇nşallah inşallah kısımlarını siler, silmezler. <gülüyor> Sıfır <gülüyor> hepimiz kötü altındayız. <gülüyor> Hadi. Hadi. Hadi. Tamam. Evet arkadaşlar. Konumuz bu kadar. Eee şuraya Instagram'larımızı bırakacağız. Neka'nın da aynı şekilde bırakacağız. Buraya bırak işaret mi edeyim? Edeyim mi? Şöyle mi edeyim, böyle mi? Hangisi daha kolaydır? Instagram hesaplarımız bak 3 tane. Neka'nınki benimki kezaret kanalı. Buralara Instagram adreslerimizi bırakacağız. <gülüyor> şey. Olmadı mı hani Olmadı Olur. böyle daha basitmiş lan. Şöyle. Ha böyle. Neka'nınki ne kanın ki <gülüyor> benimki <gülüyor> keza kanalı kezarep kanalı burada. E buradan bize ulaşmanızı isteyeceğiz. Çünkü bitirmeden de şunu söyleyeyim. Sizden belli kısımlar isteyeceğiz. Mesela diyelim ki Mustafa Akın Gopta Kaldım şarkısı. Ulan bir insan bu kadar ünlü olup da bu kadar güzel şarkıyı nasıl <gülüyor> iğrenç bir şekilde satar? 100 bin dinletti muhteşem şarkıyı Mustafa. Vallahi yazıklar olsun. Ya yani neyse. Gopta Kaldım diyelim ki haftanın şarkısı seçtik. Diyeceğiz ki size bir kısmını söyleyin bize gönderin. Instagram hesaplarımıza göndereceksiniz. Biz de burada yayınlayacağız. Aynı şekilde videoların sonunda da göreceksiniz. Bize ulaş isteyebilirsiniz beğenin bize abone olun haftalıkta şarkı kısımları yapacağız kitaplık bölümünde bulabilirsiniz bir haftada dinlenilecek 10 tane şarkıyı seçeceğiz kitaplık kısımda sizin müzik çalarınız YouTube'da olacak haftanın şarkısını seçiyoruz ve bizim seçtiğimiz şarkı Vion'un varoş şarkısı kardeşim Nur içinde yat seni her zaman yaşatacağız her şarkın çıktığında biz burada olacağız seni dinleteceğiz ve